Seyyidi soy, Beyandaşları Beraber olduğunuz arkadaşlar Enfal suresi 8. sayfa 62. ayet Beni hatiplayıp Arapça okumayacağım Açıklamasını okuyorum Eğer hile yapıp Seni Oyuna getirmek isterlerse bile Hiç endişe etme Allah sana yeter Kendi yardımıyla ve Müminlerle Seni Destekleyen yalnız odur. Bugün benim burada basın açıklamamın sebebi şudur. Değerli arkadaşlar. Geri Hanım hanımefendi, Aile Bakanı, Osmaneli sokağını, caddesini bilmez. Toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah, başımızın üstünde. Ama burada öyle bir vaka var ki, öyle bir yanlış hareketler var ki. Burada... İl başkanı Seydi Gülsoy 16 Mart'ta istifa etmesi gerekirken istifa etmeyip bugüne kadar bugüne kadar il başkanı olarak buraya geldi. Şimdi ikinci sıraya geldi. Şimdi soruyorum size. Hala profilinde, Facebook profilinde il başkanı olarak geçiyor. İl başkanı olarak geçiyor. Şimdi bugün burada bizi aday adaylık tanıtımında, aday adaylı tanıtımında il başkanı olarak geçiyor. Şimdi Peki, ben dün değil, evetsi gün, cuma günü, Seydi dedim, sen milletvekili adaymışsın, ikinci sıradan dedim, Derya Hanım da bir deymiş dedim. Bu nasıl oluyor dedim bu dedikodular? İmam abi dedi, bunların hepsi dedikodu dedi. O zaman dedim, sen AK Parti il başkanısın, bu dedikoduları önlemen gerekiyor. Huzurumuz için, Osmaniye'nin geleceği için dedim. Nasıl yapmam gerekiyor dedi, basını çağıracaksın dedim. Yapamam dedi. O zaman dedim yürütmeni topla, yapamam dedi. O zaman dedim aday adaylarını topla, yapamam dedi. O zaman Teşkilat Başkanı Erkan Kandamir beyefendi ara dedim, yapamam dedi. Bölge sorumluluğumuzu ara, yapamam dedi. Sen bizi Katagülle'ye getirdin, yanlış adamsın dedim. Benim ve tüm 39 tane aday adaylarının müracaatlarını gözümüzün içine baka baka gülerek yalan söyledin, bizleri aldattın, aday değilim dedik. Sen bana şunu söyledin be, İmam abi. Derya Yanık hanımefendi arkasını toparlayacak olan sensin. Toplumda karşılığın var. Sen olmasan ikiyi çıkarma şansımız yok. Dediniz mi demediniz mi? Elinizi vicdanınıza koyun. Bu seccadeye değil hepsiyle beraber Kur'an-ı Kerim'e el basın. Çocuklarınızın yüzürmetine, bu insanların gururuyla, bu insanların şerefiyle, bu insanların hasiyetiyle oynamaya ne senin hakkın var ne de kimsenin haddine düşer. Bu memleketin kaderiyle sizler oynuyorsunuz. Oynamayacaksınız. Ama siz de Seydi Gülsoy sana da haddini bildireceğiz. Ben AK Parti'deyim. İstifa etmedim. Ben buradayım. Ama ne 39 tane aday adayının gururuyla oynamaya hakkınız var ne de benim. Benim gururumla kimse oynayamaz. Oynayanı da geleni neyse yaparım yaparız.